Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Bu haftaki videomuzda savunma ve havacılık gündemine bakacağız. Bu gündemin çok yoğun ve önemli maddeleri örneğin Katar Hava Kuvvetleri'ne ait 36 hava aracının Türkiye'de konuşlandırılması veya önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin yeni nesil hava hava füzesinin Ramjet'te yapılacak bu füze Gökhan olduğunun açıklanmasıyla ilgili bilgileri zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda Geri kalan konular, değinemediğimiz konular başta olmak üzere onları incelemeye çalışacağız. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satılmasıyla ilgili kararın Amerika'da yeşil ışık yakılması ve hukuki sürecin başlatılması oldu. Yunanistan'a F-35 satmak için kanun teklifi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından hazırlandı ve bu Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Genel Kurul'da Kabul edilmesinin arkasından Başkan Biden imzaladıktan sonra Yunanistan'a F-35 savaş uçağının satılmasıyla ilgili Herhangi bir kanuniz, bir pürüz kalmayacak ve bu satış anlaşması gerçekleştirilebilecek. 2019'da Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teslim almasıyla birlikte programda kurucu ortaklar arasında yer alıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkardı ve üretilmiş 4 uçağın teslimatını durdurdu. Eğitimdeki olan pilot ve teknik bakım ekibi de tekrar ülkemize geri dönmek zorunda kaldı. 2019'da bu zirveye çıkan anlaşmazlık Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında halen devam ediyor. Bu tür sorunların zaman içerisinde çözülmesi için her iki tarafta iyi niyetli açıklamalarını yapıyor. Hatta en son Yeni seçilen Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde karşılıklı bir araya gelmişti, görüşmeler yapmıştı. İki tarafta sorunların çözülebileceğini ifade ediyor ama henüz bir adım görmüş değiliz. Türkiye'nin yaklaşık 100 uçaklık siparişiyle F-35'in çok önemli kullanıcılarından biri olması planlanıyordu. Tabii Türkiye'nin projeden çıkartılmasıyla birlikte Amerika bu 100 adete ulaşmak için yeni yeni pazarlar aramaya başladı. Bunlardan biri Polonya oldu. Halen gelen bilgiler İsviçre'nin yeni nesil savaş uçağı seçiminde F-35'i tercih ettiği ama bununla ilgili henüz bir resmi açıklamanın yapılmadığı yönünde İsviçre arkasından gelebilir. Ve tabii ki aradaki bu ihtiyaç fazlası uçak için beklenen siparişlerden biri de Yunanistan. Dünyaya baktığımız zaman F-16 kullanıcıları, işte Avrupa'da, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi ülkeler F-35'in de kullanıcısı haline geldiler. Bu açıdan Yunanistan önemli bir potansiyel sunuyor. Çünkü elinde çok ciddi bir F-16 filosu var. Hatta Yunan Hava Kuvvetleri'nin bel kemini oluşturuyor desek yalan olmaz. Ama tabi bu konuyla ilgili Yunanistan'ın da en büyük sorunu finansal yetersizlikler. E, Fransa çok büyük bir destek vererek özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan bu gerildi Fransa Yunanistan'ın tarafını tutarak çok önemli bir silah satış anlaşması yaptı. Bu silah satış anlaşması ki yaklaşık 12 milyar euroluk bir anlaşma bu. Önemli kısmını da Rafal savaş uçakları oluşturuyor. Yunanistan'a 18 adet Rafal verecek Fransa. 12'si ikinci el ki önümüzdeki günlerde ilki teslim edilecek. Ve kalan altısta sıfır fabrika çıkışlı uçaklar olacak. Yunanistan Rafallarla birlikte... Elindeki Miraj 2000'lerden modernize edilmeyenleri yenilemeyi planlıyor. Ve gelecek vadesinde de F-16'ların bir kısmının yerini F-35'lerin alması gündemde. Tabii Yunanistan'a F-35 verilmesi Ege'de dengeleri Yunanistan tarafına doğru değiştireceği için bu konuyla ilgili Amerika nasıl bir yol izleyecek ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bir taraftan da tabi pazarlıkları devam eden S-400 süreci var. S-400 hava savunma konusunda Türkiye geri adım atmıyor. Çünkü bu füzelere ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Amerika da F-35'ten geri adım atmıyor. Bakalım pazarlıklar, görüşmeler nerelere gidecek bunlardan merak edilen konuların başında. Amerika Türkiye arasındaki işte görüşmelerin başlaması en azından sorunların çözülmesi için önemli bir adım ama bu arada da Türkiye'ye NATO gücü içerisinde Kabil Havalimanı'nın koruması gibi çok önemli bir görevde verilmiş olduğu NATO zirvesinin arkasından. Bu gerçekten riskli bir görev. Malum Afganistan'da Taliban giderek güçlenmiş bir şekilde başkente doğru yürürken Türkiye'nin böyle bir görev üstlenmesi Taliban'ı da rahatsız ediyor ve kimseye istemediklerini belirtiyor. Bakalım bu işte Afganistan, s 400, F 35, Yunanistan Doğu Akdeniz derken bu krizler nasıl çözülecek? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Savunma ve havacılık açısından ikinci önemli büyük gelişme Karadeniz'de yaşandı. Karadeniz'de malum yaz aylarında tabii ki sıcaklık yükseliyor ama bu sefer resmen kaynama noktasına geldi. Bölgede bulunan bir İngiliz gemisinin Rus kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle. Rusya çok ciddi bir karşılık verdi. Hatta geminin ilerlediği rota üzerine bölgede uçuş yapan Su-24M tipi savaş uçaklarından bazı bombaların atıldı. İşte çevrede uyarı ateşleri Rus gemilerinden geldiği iddiaları ortaya atıldı. Rusya ben gerekli uyarıyı yaptım diye çeşitli videolar gösterirken... İngiliz tarafı da böyle bir ateş olmadı. Biz geri döndük gibi böyle bir açıklama yaptı. Bu da çok enteresandı. Karadeniz'de biliyorsunuz Montreux anlaşmalarına göre gemiler çıktıktan sonra belirli bir tonajın üzerinde en fazla 3 hafta görev yapıp geri dönüyorlar. Ee, geçmişte hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl evvel Amerikan donanmasına ait bir gemi bölgedeydi. Ve elektronik karıştırmaya uğramış geminin bütün sistemleri tabiri caizse susmuştu ve Rus hava kuvvetlerinin Su-24'leri alçak uçuş yaparak epey bir personel üzerinde psikolojik bir etki oluşturmuştu. Benzer bir durum bu sefer İngiltere'nin başına geldi. İşte uyarı atışları ne oluyor ne bitiyor derken adeta Rusya ve İngiltere bir sıcak çatışmanın dibine kadar gelmiş durumda. Bu konuda da bir Rusya'nın ilhak ettiği Kırım var. Bir taraftan Ukrayna'yı sıkıştırıyor. Ukrayna'da da çok ciddi bir Batı desteği var. Tabii ki bir de Türkiye'nin çok ciddi bir rolü var bölgede. Bir kere Karadeniz'in çıkış ağzı Türkiye'de Boğazlar. İkincisi Türkiye'nin hem Ukrayna ile hem de Rusya ile çok iyi ilişkileri var. Tabii ki bu ticaret, turizm, savunma konuları nereye gidecek, nasıl bir yol izlenecek ben de açıkçası merakla bekliyorum. Sivil havacılığa dönersek Türkiye açısından en önemli konuların başında Onur Air uçaklarına haciz konması geldi. Onur Air'ın bazı uçakları uzun dönemdir Antalya Havalimanı'nda park pozisyonunda ki havayolu Antalya Havalimanı'ndan Mart 2020'den bu yana herhangi bir uçuş yapmıyor ve bu uçaklar için e, çeşitli giderler ödenmediği için Fraport Tav işletmecisi Antalya Havalimanı'nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurdu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Borçlar nedeniyle uçakların haczi konusunda e, izni verdi. Bakalım bu hareket Onur Air'ın muhtemel sonunu getirecek gibi. Onur Air zaten pandemi öncesinde ciddi ekonomik bir krizlerin içindeydi. İşte gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri sonrasında hac operasyonu e, sona ermişti. Uçaklar Türkiye'ye gelmişti. Salgın döneminde de herhangi bir uçuş yapılamadı. Onur Air operasyonunun son dönemde ağırlığını tamamen Charter yani tarifesiz uçuşlara kaydırmıştı. Gerçekten Türkiye'nin bir dönem en büyük özel hava yolu şirketiydi. Tarifeli iç hatlarda uçardı ama ne yazık ki onlar da krize dayanamamış durumdalar. Aslında Onur Air ile ilgili e, en tepe nokta bu. İran'la yapılan ortaklık öncesindeki o büyük e, işte geniş gövdeli uçaklar haç için kiralanıyordu. Yazın bu uçaklar. Charter yani tarifist uçuşlarla turist taşıyordu Türkiye'ye. O işte İran'a yapılan ortaklık, hisse devri, satışlar, şunlar bunlar derken o günden bu yana ne yazık ki Onureyir e, için Onureyir için e, güzel günler pek yaşanmadı ve sürekli iniş içerisinde oldu. Yine de birçok insan ekmek yiyor. Binlerce kişinin işte tazminatı, maaşları, şunları, bunları, bunlar soru işareti taşımaya devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi öncesinde Atlas Global batmıştı. Arkasından da Onur Air'ın iflası gerçekten Türk sivil havacılığı için çok çok zor günlerin geldiğini işaretti. Çünkü çok sayıda insan işsiz kalması söz konusu. Tabii bu sivil havacılıkla ilgili biraz da iç karartıcı hikayeden sonra güzel ben bir haber vermek istiyorum. ben Benim bir hayalim, bir girişimim üzerine başlayan bir şey bu. Yıllar önce İstanbul Havalimanı İGA tarafından inşa edilirken bir haber yapmıştım. Ben işte havalimanıyla ilgili her şey planlanıyor, düşünülüyor. Peki havacılık fotoğrafçılığı için yani ki bunlara spotter diyoruz. Bir yer düşünülmüş müydü diye bir soru ortaya atmıştım. Haber yapmıştım bu konuyla ilgili. Dönemin devlet hava meydanları işletmesi genel müdürü Funda Ocak bir mektup yazarak İGA'ya bu konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını istemişti. Ben de buna ön ayak olmuştum. Bu planlama yapılmış ve kuzeyde en dıştaki pistin başına yakın noktada bir spotter yani hava fotoğrafçıları için bir bölüm oluşturulmuştu. Ne yazık ki o bölümün belirlenmesi yapılması derken oraya salgın girdi. Bir buçuk yıldır herhangi bir ilerleme olmamıştı ama bugün Iga'nın yaptığı açıklama ile bu spotter yeri Resmi olarak açılmış oldu. E, havacılık fotoğrafçılığı bir ülkede havacılık kültürünün gelişmesi için çok önemli bir faktör. Aynı zamanda ister askeri olsun ister sivil olsun o ülkenin havacılığın tanıtılmasına da çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Örneğin gelecek hafta Anadolu Kartalı Tatbikatı malum Konya'da 3. Anacet Komutanlığında yapılacak. 30 Haziran'da bir e, yaramazlık olmazsa basın günü için orada olacağım ben. 1 Temmuz'da da spot Urgini, yani havacılık fotoğrafçılığı günü var. Oraya çok sayıda hem Türkiye'den hem yurt dışından güvenlik soruşturması tamamlanmış kapıda PCR testini yaptırmış e, kişiler kabul edilecek. Bunlarla ilgili başvuru süreci başladı ve başvurular alındı Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. Ve arkasından belirlenen noktalarda fotoğraf çekecekler. Görün bakın o fotoğraflar. Türk askeri havacılığının Anadolu Kartalı tatbikatının çok önemli tanıtımları olacak. İşte bu İstanbul Havalimanı yakınlarında kurulan spotter yeri de İstanbul Havalimanı'nın ve birçok hava yolunun çekilen fotoğraflarıyla dünya medyasında, sosyal medyasında yer almasına vesile olacak. Örneğin ben hep şöyle bir örnek veriyorum. Mesela Fly Dubai hava yolunun orada bir uçağının fotoğrafı çekilecek. Belki farklı bir haberde Arka fonda İstanbul Havalimanı olmak üzere bu fotoğraflar yoğun olarak kullanılacak. Bunu niye söylüyorum? Benzer bir çalışma Atatürk Havalimanı'nda Flyin Alışveriş Merkezi balkonundan gerçekleşirdi. Ne yazık ki bugün Flyin'in baktığı o 17352 pisti kapatılmış durumda. Hatta pist başında da bir pandemi yani salgın hastanesi halen faaliyetini göstermekte. Bugün e, havacılık konularına baktık ama detaylı işte Katar Hava Kuvvetleri'nin 36 hava aracının Türkiye'ye gelmesi veya önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı e, törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teslim edilen yeni nesil mühimmatları veya yeni nesil hava hava füzesi Gökhan'la ilgili bilgileri videoları da bıraktığım linklerden takip edebilirsiniz. Herkese İyi hafta sonları ve sağlıklı günler dilerken bizleri sosyal medya üzerinden takip edeceğinizi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.